Değerli Türkiye'nin Türkiye'den Zaman Bülteni karşınızdayız. Kendinize ve takipçilerinize tarihhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmeleri için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Evet. Kendinize ve tarikanızda tarikhaver.com analiz bölükeni başlıyoruz değerli dostum. <gülüyor> Efendim ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyen ama geçmeden önce sosyal medya kanallarımızı Şöyle bir tanışa kurursak Ta teach Tarık Haber TV, sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, oku .ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, link edin Tarık Haber, link edin Tarık Haber, internet Tarık Haber 3, jettik ground type 33, YouTube Tarık Haber TV ve Kehmet Harik Yılmaz sıraplarıyla yayındayız. Bir ya sosyal medya kanallarımızı tanışa kurursak bir kolay da yayındayız efendim. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. a <laughs> Canlı yayında yayınlarız efendim. canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Likede yayında isteyen dostlar Liki kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Efendim ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. 9 ülkenin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı değerli izleyenler. Son dakika habere göre 9 ülkenin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Son dakika haberine göre Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik ve veya, veya bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsol geçici olarak kapalı ABD. İngiltere, Almanya ve Fransa başlamak üzere 9 ülkenin Ankara Büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişler Bakanlığı'na çağrıldığı bildirilmiş. 2 Şubat 2039 Son dakika haberi. Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik üretciliklerini getiren Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Almanya ve Fransa başta olmak üzere 9 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin dışişleri bakanlığına çağrıldığı bildirdi takip et 10 dakika diplomatik ve konsüller temsilciliklerini geçici olarak kapatan Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Berçika, Fransa ve İtalya'nın Ankara Büyükelçileri ve Temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti. Konuya ilişkin Ankara'nın tepkisi aktarılarak, Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığının altı çizildi. Ayrıca bu türlü, etmiş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşık etkili ve bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulanarak dost ve müttefik ülkelerden Türk güvenlik birimleriyle işbirliği beklendiği ifade edildi. Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle bazı ülkeler konsolosluklarının çalışmalarına ara verme kararı almıştı. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini Ana haber mülterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir soru. Penaltı resmen kaçtı. bitti değerli izleyenler bu maçı. Maç Yeni Anamur Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı Ali Pala yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Golü verdi ama tepkiler çok gibi. Maçın önüne geçti değerli izleyenler. Adana demirspor fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon ve Mert Hakan'ın iptali karşılaşmanın önüne geçti. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor Spor deplasmanında karşılaştığı maçta Mert Hakan Yandaş'ın golü Var Hakimi Koray Gençler'in müdahalesi sonrası iptal edildi. Golün iptali sonrası sosyal medya adeta karıştı. Mert Hakan Yandaş'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal eden pozisyona sarıl ağacı verdiği taraftarlar tepk gösteriyor Adana Demirspor Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon. Mert Hakan Yandaş'ın golünün iptali karşılaşmanın önüne geçti. 2 Şubat 2023 20:36 son güncelleme. 2 Şubat 2023 20:42. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında karşılaştığı maçta Mert Hakan Yandaş'ın golü var hakemi Koray Gençerler'in müdahalesi sonrası iptal edildi. Golün iptali sonrası sosyal medya adeta karıştı. Mert Hakan Yandaş'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edilen pozisyona sarı taraftarlar tepki gösteriyor. Takip et. Mert Hakan Yandaş. Türkiye. Yaş 29 pozisyon orta saha. Oynadığı takım Fenerbahçe. Tüm istatistikler için tıklayın. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında bulduğu gol iptal edildi. Metin Hakan'ın Ali Palabıyık'ın verdiği gol sonrası var uyarısıyla iptal edilen gol sosyal medyada gündem olmuş durumda. Mert Hakan müthiş vurdu. Mert Hakan yanlış karşılaşmanın 14. dakikasında ceza sahası dışından Adana Demirspor kalesine adeta bir füze gönderdi. Ağlarla buluşan top sonrası büyük sevinç yaşayan tecrübeli ismin sevinci çok kısa sürdü. VAR monitörüne gitmedi. Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi 50 oynadığını işaret ederek bar hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı. Pozisyonu izlemek için var monitörüne bile gitmeyen Ali Palabıyık sosyal medyada gündem oldu. Bunlar ilgini çekebilir. Citroen C4 E %0. Ama haber müdterimiz devam ee, Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kan dolduran vahşet yaşandı. Otomobilde 3 kişi kafalarından vurdu değerli izleyenler. Son dakika haberi bir Antalya'da vahşet yaşandı. 3 kişi kafalarına vurulmuş halde bulundu. Dikkat çeken kumar detayı ortaya çıktı. Son dakika haberi bir Antalya'dan kan donduran bir haber geldi. Otomobilde silahla kafalarına vurulmuş halde 3 kişinin cansız belini bulundu. Bölgede güvenlik önemi alan jandarma ekipleri olay yerine inceleme başlattı. Dört yandan Öğrenlerin kimlikleri belli olurken olayın detayları doğruya ortaya çıkmaya başladı. Olayla ilgili kumar iddiası dikkat çekti. İşte korkunç olayın ayrıntılı. Son dakika Antalya'da vahşet 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu. Dikkat çeken kumar detayı. 2 Şubat 2023-16-17 son güncelleme 2 Şubat 2023-17-31 Son dakika haberi, Antalya'dan kan donduran bir haber geldi. Otomobilde silahla kafalarından vurulmuş halde 3 kişinin can, cansız bedeni bulundu. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. <gülüyor> yandan ölenlerin kimliği olurken yaratı ile ilgili... İşte korkunç olayın ayrıntıları. Takip. Edin. Son dakika haberine göre Antalya Komiteci Köy Maslını Çağrı Merkezine bildirdi. <gülüyor> Olay yerine. ...gelen jandarma ve saniye <gülüyor> göre AKK isimli şahıs, Alaylı Mahallesi Pazar yerinde Halil Ü, isimli şahsa silahla ateş ederek kaçtı. Ardından ise Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk muhtarı Mahmut Şeh, Karaöz Mahallesi'nden İbrahim ve Oğlu Galip bir araç içinde öldürdü. Şahıs daha sonra Alaylı Mahallesi'nin şahsı arama çalışması devam ediyor. Kumar iddiası. İddiaya göre olayda ismi geçen kişiler arasında kumar yüzünden tartışma çıktı belirtildi. Borcumu ödeyeceğim. Diyet aramış. Kumar yüzünden çıkan tartışmada AKK'nin tabanca vurduğu Mahmut Şehr, 52, 52 53, savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morbuna götürüldü. Olan yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Cine bilgi detaylar ise ortaya çıktı. Min borcu olduğu Mahmut Şehir İbrahimte İbrahim T. ve Galip T. borcunuzu ödeyeceği Mahmut İbrahim ve Galip T. araçta olan yerine gelerek AKK ile buluştu. Çıkan tartışı çıkarttık. yandan sosyal medya hesabında isminin yanına yazıyor Akkir ver devam ediyordu. diyordu değerli dostlar yaklaşıyoruz. Tam ona kar geliyor. mu işe sondu. Kron süre. Ki şey bu harita çok çok farklı de değerli. Haber Bülten'i devam ediyor değerli dostlar, bir saatleri bu evde anlardayız ve diğer haberi de... göz altındaydı işte ilk sözleri geldi değerli izleyenler Haberine göre Şansal bir sonla göründü. Metin uçağı serbest kaldı. Gözaltının nedeni açıkladı. Son dakika, Benkelion'dan havalimanında gözaltına alındı. Havalimanında bilet işlemlerini yaptıran uçağın kimlik kontrolü sırasında hakkında aramalar yapıldı. <gülüyor> Son Metin Uca yaptığı para yaşımdan sevmez kaldı. Aynı zamanda Metin Uca... İşte ilk sözleri. Metin Uca ve Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 24. Son dakika haberi, ünlü televizyoncu Metin Uca İstanbul'a da önerilen bir hocam bir kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Ve yandan modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Son bir anında bir numara. İşte de detaylar. Takip et. yaşanan son gelişme ise buca yaptığı bir paylaşımda serbest ...arama kararı olduğu ortaya çıktı. ...ketim uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları, Türk Hava bir yaptıran canın bir sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Halk kingle düşen telsizli ordulanmasıyla Bucan'ın ceza hâkimliğinde açılan bir dava kapsamında halka kin ve düşmanlığı alenaten tahrik etmekle beraber polis tarafından gözaltına alındı. Son dakika, Metin Uca'dan açıklama geldi. Metin'in terbiye ile Önce 4.5 saat sonra özgürüm. Bakın gözaltına bir şey. sevgili dostlar merhaba. 4.5 saatlik bir gözaltı sonrası yine sizinle birlikteyim. Olay şu, 21 Ağustos 2022'ni gösterim. Bir mobil taşın başvurup demesi sonrası gözaltına alınmış. Çünkü Uyak'ın kitarına geçen ve Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklarını çok severek yediğini anlatan dönümden sonra dönüp Diyanet Başkanı'na siz yasak diyor. olduğunu anladı ve şimdi özgür İspanyolcu Barbaros İstanbul Hava gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, modacı Barbaros İstanbul'da bu saatte Bakırköy'ün üstte yangın meydana geldi efendim. Son dakika haberine göre Bakırköy'ün yangın çıktı. Seferlerde aksama haberine göre Bakırköy'e metrobüs Ali sev sevk ettiğiniz fayi müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Son dakika, Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı. Seferlerde aksama yaşandı. 2 Şubat 2023 20:41 Son güncelleme 2 Şubat 2023 Son dakika haberi. Deniz Ali Alayjian. Bilginiz üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüste alev, aksama yaşandı. Ekiplerin. Takip et. Son dakika, Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı. Bildirilmesi üzerine seyahat metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. E, diğer haberimize geçiyoruz. Türk mühendisleri geliştirdiği serisinin açığı setup'a geliştirdiği ilk yerli ve milli askeri motor teslim edildi değerli izleyenler. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen BMC Power firmasının ürettiği 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorlar teslim edildi. Türkiye'nin ilk yerli servisli askeri kara aracı motorunun ismi ise Tuna oldu. İşte haberin detayları. Türk mühendisleri geliştirdi. Yerli milli askeri motor teslim edildi. 2 Şubat 2023 2042 son güncelleme. 2 Şubat 2023 2042 İndisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen BMC Power firmasının ürettiği 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorlar teslim edildi. Türkiye'nin kese araçı motorunun ismi ise TUNA oldu. İşte haberin detayları. Takip et. İndisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motora TUNA ismi verildi. İlk motorların sevkiyatı yapıldı. Tuna Motoru'nun ilk sevkiyatı için BMC Power'ın arifiye tesislerinde gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı yöneticileri, projede görev alan alt yüklenicilerin temsilcileri ve BMC Power çalışanları katıldı. Türk mühendisleri geliştirdi. Teslimat başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Törende yaptığı konuşmada, motorun seri olarak teslim edilmesinin, Türk savunma sanayisinin nasıl bir takım olarak bildiğinin Türkiye ve dünyaya gösterilmesi açıdan önemli yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yapamayız zihniyetinin çok geride kaldığını dile getiren tüfekçi bu teslimatla kendi tasarım ve üretim kabiliyetimizde neler yapabileceğimizi de göstermiş oluyoruz dedi tüfekçi bu motorların güçlendireceği platformlardan başlayarak Batu, Utku ve Azra gibi motor projeleriyle Altay Tankı başta olmak üzere yerli ve milli platformların güçlendirileceğini belirtti Sosyal medyadan duyurdu. Motorunu çalıştırdı, sıra uçuşta. Kalp neyse motor o. BMC ve üst yöneticisi Murat Yalçıntaş, BMC'nin 1964'ten başlayan hikayesinde bugün yeni bir zirveye ulaşıldığı vurguladı. Tasarım ve parçaları başkasına ait motorlar üretirken, tasarımı ve aşağı yukarı tüm kritik parçaları bize ait bir motoru tasarlayıp üretimini yapar noktaya geldik. Diyen Yalçıncaş, bir insanda kalp neyse araçlar ve güçlü platformun motorunu yerli üretebilmek çok büyük bir onur. Motorların kullanımı hakkında bunların takılımlarında çıkmaya çalışıyor. BMC Power'ın geleceğe yön veren bir şirket haline dönüştüğünü dile getiren Yalçıntaş, kısa süre sonra fırtına obüsüne yerli motorlar takılacağını, yakında Altay Tanrı'nın seyir üretim başlayacaklarını bildirdi. Yalçıntaş, bugüne kadar taktik tekerletli zırhlı araç motoru, TTZA olarak bilinen projeye yeni isim verilmesine ilişkin olarak da kardeşlerinin ismi vardı. Ailenin en küçüğü buydu, belki o yüzden bir ismi yoktu. Ailemizin en küçük üyesine bugünden itibaren bir isim koymuş oluyoruz. Kendini ispat ediyor, bir platforma güç veriyor dolayısıyla bir isim hak ediyor. 2023 yılı BMC'nin yılı olacağını bir alçımdaş, binbir özenle attığımız tohumların yeşerliğini, fidana dönüştüğünü görüyoruz. 2023'te birçok fidanımız olacak, ileride köklü ağaçlara dönüşecek şeklinde konuştu. Yerli motorların Arifiye'den, Sakarya'dan teslim edilmesinin çok önemli ve sembolik olduğunu dile getiren Yalçıntaş şunları kaydetti. Arifiye fabrikası Türkiye'nin gözbebeğidir. Çok farklı, önemli yeri vardır. Bu motorlar milli ve çok büyük ölçüde yerli motorlardır. Bu anlamda ekonomik bağımsızlığın sembolü olan motorlardır. Avzu ettiğimiz şekilde hiçbir başka devletin herhangi bir kısıtlamasına tabi olmadan kullanabileceğimiz motorlardır. Ekonomik bağımsızlıktır. Sakarya, Türkiye'nin bağımsızlığında çok önemli bir rol oynamaktadır, bağımsızlığımızın dönüm noktasıdır. Milli bağımsızlığımızın dönüm noktası olan Sakarya, savunmadaki ekonomik bağımsızlığımın bir göstergesi olmaktadır. Bu dosta da düşmana da bir mesajdır. Yerli motor yolculuğu devam edecek. BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval'da güç ve aktarma sistemleri konusunda dışa bağımlılığı asgari seviyeye çekmek üzere faaliyet gösterdiklerini söyledi. Şirket olarak düzen 1500 beygire kadar güç grubu projeleri yürüttüklerini ifade eden Kaval, Tuna Motoru için 2018 yılı Kasım ayında geliştirme çalışmalarına başlandığını, Erzurum ve Antalya gibi farklı iklim ve coğrafi koşullarda yol testleri yapıldığını anlattı. Proje kapsamında ilk 20 motorun sevkiyata hazır hale getirildiği bilgisini veren Kaval, şöyle konuştu. 6 yıllık genç şirketimizin ilk seri üretim motorları vuran araçlarına entegre edilmek üzere yola çıkacak. Araçlar daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Böylece ilk kez yerli motorlu bir taktik tekerlerle araç Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Bugüne kadar tasarım ve test faaliyetleri ağırlıklı yürütülen çalışmalarımızda seri üretim yolculuğumuz başladı. Azra, Utku ve Batı motorları ile diğer projelerle de bu yolculuk devam edecek. Törenin ağırlığı Aklından BMC tura kamyonlarına yüklenen yerli motorlar, BMC'ye vuran çok amaçlı zırhlı araçlara entegre edilmek üzere firmanın İzmir'deki fabrikasına sevk edildi. Motorlardan ilk aşamada 90 adet teslim edilecek. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Ya 1. Dünya Savaşı hiç yaşanmamış olsaydı... Bu devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gözün önünde küçüller ettiği tekme tokat dövüyorlar dedi değerli izleyenler. Rıdvan Dilmen'in tekme tokat dayak yediler çıkışı geldi. Fenerbahçe maçının devre arasında kullandığı ifadeler gündeme oturdu. Adana Demirspor Spor Fenerbahçe maçının devre arasında yorulmayan Rıdvan Dilmen'in öfkesi sosyal medyada gündem oldu. İlk 45 dakikayı hayretler içinde izlediğini söyleyen Dilmen maçı değerlendirmek istemediğini ve Fenerbahçe'de oyuncuların ilk 45 dakikada saata dayak yediğini söyledi. Van dinlenden tek bir Fenerbahçe maçının devre arasında kullandığı ifadeler gündeme oturdu. 2 Şubat 2023 21.18 son güncelleme. 2 Şubat 2023 21.18. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının devre arasında hangi sosyal medyada gündem oldu? İlk 45 dakikayı hayretler içinde izlediğini söyleyen Dilmen, maçı değerlendirmek istemediğini ve Fenerbahçeli oyuncuların ilk 45 dakikada sahada dayak yediğini söyledi. Takip et. Rıdvan Dilmen'i izleyenler gözlerine inanamadı. Büyük bir öfkeyle yayına başlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında adeta dayak yediğini savundu. Maçın hakemlerine göndermelerde bulunan Rıdvan Dilmen'in ifadeleri kısa süre içinde gündeme oturdu. Fenerbahçelileri bir güzel dövüyor. Van Dilemen Fenerbahçe gözünde tüm Fenerbahçelileri biliyorlar. Tekme, tokat, her şey serbest. Böyle dayak yeme olmaz. Böyle bir dayak yeme olmaz. Batshuayi ceza sahası içinde net düşürdüler ve penaltıydı. Bir kişi bile vardan uyarmadı. 45 dakika boyunca çocuğu dördüler. Oyuncuların anından öpmek lazım. Oyuncuları anından öpmek lazım. O kadar tekme yemelerine rağmen hiçbir şey yapmadılar. Sefekme yemeden ilk yarıyı tamamladılar, helal olsun. Gözünün önünde ediyor. Gözünün önünde engel'e küfür ediyor. Hakemin gözünün içine baka baka yapıyor. Yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkası dönük oyuncuya tekme atıyor. Her yol serbest rom 4 2023 125 2011 yılından beri Fenerbahçe'yi ye, ye bitiremediler. Doymuyorlar ya doymuyorlar. Bu ülkede böyle futbol oynanır mı ya? Bir maç böyle yönetilir mi? Değerlendirmek istemiyorum. Fenerbahçe 5-0'la kimsenin bir şey deme hakkı yok. Ben ikinci yarıyı falan değerlendirmek istemiyorum. Yazıklar olsun. Arda'yı oyuna sokmasın. Fenerbahçe camiasına seslenişte bulunayım. 0-4-0 maluk olunursa, A demeyin sakın. Yok Arda, yok İrfan Can neden böyle falan demeyin. Milletin gözünün önünde tekme tokat bir maç oluyor. Eskiden vardı böyle şeyler. Arda'yı oyuna Çocuğu sakatlarlar. Siz hayırdır ya? Bu onyekuru, Belhanda, Endiayi Zerbiya. Siz artık Galatasaray'da oynamıyorsunuz ne bu nefret bu kim? Bu hakeme ediyorlar Tamam Adana'nın penaltısı doğru olabilir. Yazık ya. Batşuayi tekme tokat yere indiriliyor. Nefreti son öpmek lazım? Bu hakeme ediyorlar Bunlar ilgini çekebilir. Hava durumu ülkemizde devam ediyor. Dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Kimse Vekil hakkında ihraç kararı verildi. detaylı ziyanlar son dakika haberine göre hmm. haber maç son dakika göre meclisinde yapılan oylamada İsrail'e yönelik eleştirilmiş dış ilişkiler komitesinden ihraç edilmesine karar verildi. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman Vekil İlhan Omar hakkında ihraç kararı. 2 Şubat 2023-2044 son güncelleme, 2 Şubat 2023 21:22 Son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisinde yapılan oylamada, İsrail'e yönelik eleştirilerinden ötürü Müslüman Vekil İlhan Omar'ın Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edilmesine karar verildi. Takip et. Son dakika haberine göre, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 211 hayır oyuna karşın 218 evet oyuyla Minnesota temsilcisi Somali Asıllı Omar'ın Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkarılmasına karar verildi. Cumhuriyetçiler, ismin bazı mütikalını eleştiren Omar'ın antilemitik yorumlar yaptığı, gerekçesiyle Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkarılması yönünde oy kullandı. Konuşmaya devam edeceğim. Omar... Oylama öncesi yaptığı konuşmada, cumhuriyetçilerin dünyanın belli bölgelerinden ten rengi farklı olanlara ve Müslümanlara olan şüpheli şeklinde yaklaştığını belirterek, ülkenin ilk siyahi başkanı Barack Obama'nın da gizli Müslüman olarak suçlanmasını örnek verdi. Hedef olmama şaşıranlar, bir şekilde Amerikan dış politikası hakkında konuşmaya layık görülmesi, rama gömreye gelmediğini, komitosa dahil adaleti arayanlar için konuşmaya devam edeceğini vurguladı. Milletvekilleri Omar'ı savundu. Mecliste yapılan oylama öncesi demokrat ve cumhuriyetçi milletvekilleri de Omar'ın dış ilişkiler komitesindeki göreviyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Cumhuriyetçi milletvekilleri Omar'ın antilemitik vedası, anti Amerikan görüşleri olduğunu öne sürerken kendisi de bir yamuda olan demokrat milletvekili Dean Phillips bu iddialara karşı çıkarak Omar'ı savundu. Philips, kendisiyle birçok konuda farklı görüşlere sahip olsalar da Omar'ın ilgili komiteden çıkarılmasının ikiyüzlülük olacağını söyledi. Cumhuriyetçilerin görüşlerine atıfta bulunan Philips, Omar'ın 11 Eylül'de Pentagon'a gerçekten bir uçak çarpıp çarpmadığı, Yahudi Rus ailesi tarafından finanse edilen uzay lazerlerinin Kaliforniya'daki orman yangınlarının nedeni olduğu gibi komplo teorilerini yaymadığını bir cumhuriyetçi milletvekilinin yaptığı gibi kongre üyelerinin başını kesip öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlamadığına dikkati çekti. Philips, Amerika'daki antilemitizmi yenme konusunda gerçekten samimisiniz, bize sormaya ne dersiniz? ifadesini kullandı. Bir, bir diğer Yahudi milletvekili Jan-Shakakosi de, bir Yahudi olarak beni savunmanıza ihtiyacım yok diyerek, Müslüman bir Amerikalı kadın olan Omar'ın Dış İlişkiler Komitesi'ndeki dünyanın üçüncü en büyük dini ıslamiyet, e-mensup tek üyesi olduğuna dikkati çekti. Siyahı Ahi Demokrat Milletvekili Gregory Mix ise, Omar'ın yerinde başka biri olsaydı bu şekilde antilemitizm ile suçlanamayacağı görüşünü savundu. Mix, bu, bu kapsamda Me Meclis Başkanı Kevin Bekart'in 2019'da sosyal medyasından paylaştığı Soros, Steyer ve bunun Bloomberg'in bu seçimi satın almasına izin veremeyiz. Dışarı çıkın ve 6 Kasım'da Cumhuriyetçilere Oyer'in ifadesini örnek gösterdi. Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyelerinden rahatsızda Tilev'de gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, Cumhuriyetçilerin Müslüman bir kadına karşı nefreti artırmak için elinden geleni yaptığını savundu. Tilev, ifade özgürlüğü savaşçıları bugün nerede? Buradaki ikiyüzlülük oldukça açık diye Omar'a Omana yöneltilen suçlamalar. İsrail'in Filistin... Sine yönelik birçok politikasını eleştiren Omar'ın, 2021'de İsrail yanlısı Amerikancı İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin, Ağpaç, İsrail'i desteklemeleri için Amerika Birleşik Devletleri'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tartışmalara neden olmuştu. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil bazı demokratlarında yorumların antilemitik olduğunu ifade etmesi üzerine Omar, niyetinin Amerikalı Yahudileri olmadığını ötülemişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 25 Ocak'ta Demokrat Kongre üyeleri Adam Şif ve Eric yerlinin Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki görevlerine son vermişti. McCarthy ve Cumhuriyetçi milletvekilleri bir süredir Omar'ın da Dış İlişkiler Komitesi'ndeki görevinden alınması gerektiğini savunuyordu. Omar kendisine yönelik suçlamaları reddederek McCarthy ve destekçilerinin siyasi nedenlerle hareket ettiği görüşünü savunuyor. Temsilciler... Meclisi'nde demokratların lideri hakem ve fiyeste cumhuriyetçi üyelerin bazı aşırıcı üyelerinin antilemitik ifadeler kullandıklarına dikkat çekerek Omar'ın görevden alınması kararını riyakarlık olarak nitelemişti. Demokratlar da 2021'de eski Amerikaşık Devletleri Başkanı Dan'ın Trump'a güçlü desteğiyle bilinen cumhuriyetçi vekil majöre Taylor Greene'yi hırkçı söylemleri ve komplo teorilerini yaydığı gerekçeleriyle temsilciler meclisindeki komite görevlerinden almıştı. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin intikam almak istedikleri için bu adımları attıklarını öne sürüyor. Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Opel emirgram. Şimdi keşfet. Haber haberimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Borsa İstanbul'dan AŞ biz 100 engeksinin günlük yüzde %3 veya üzerinde olmaz durumunda açığa yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını bildirdi. Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme yarın yürürlüğe girecek. 2 Şubat 2023-2031 son güncelleme. 2 Şubat 2023-2031. Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Vizküz Endeksinin günlük kaybının %3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını bildirdi. <gülüyor> Takip et. Borsa İstanbul'un, Rıstüz Endeksine bağlı yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik geliştirme hakkında yaptığı açıklama kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı. Borsa'da devre kesici uygulandı. Açıklamaya göre, pay piyasasında Rıstüz Endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla, %3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak. İlgili uygulama yarından itibaren yürürlüğe girecek. Yapılan değişiklik kapsamında güncellenen pay piyasası prosedürüne Borsa İstanbul'un internet sayfasından erişebilecek. Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Ana haber mülkeminiz devam ediyor. Diyor, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türk bir yıldız kazanıyor değerli izleyenler. Arif Kocaman kimdir? Arif Kocaman kaç yaşında? Kayseri Sports Pedro Superligin 22. hafta sahasını ağırladı. bacak Başakşehir 1-0 mağlup etti. Son 4 maçta 3 kaybede çağdaş atanan öğrencileri büyük alkış topladı. Tecrübelik çalıştırıcının 19 yaşındaki Arif Kocaman tercihi ise sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon Kayseri Sports Forması 4 maça çıkan genç oyuncu, Başakşehir maçında gösterdiği performansa takımının galip gelmesine önemli rol oynadı. Kayseri Spor forması Arif hocam. Başakşehir maçına damga vurdu. Arif kocaman kimdir? Arif kocaman kaç yaşında? 2 Şubat 2023 19:33 son güncelleme. 2 Şubat 2023 19:33 <gülüyor> Kayseri Spor, Spor Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i bir 0 mağlup etti. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri büyük alkış topladı. Tecrübeli çalıştırıcının 19 yaşındaki Arif Kocaman tercihi ise sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon Kayseri Spor formasıyla 4 maça çıkan genç oyuncu, Başakşehir maçında gösterdiği performansla takımının galip gelmesinde önemli rol oynadı. Takip et. Arif Kocaman Türkiye, yaş 20 pozisyon defans. Oynadığı takım, Yukatel Kayseri Spor. Tüm istatistikler için tıklayın. Spor 22. haftasında Yukatel Kayseri Spor ile Melipol Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Ener Türk Stadyumunda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayseri Spor 1, 0'lik skorla kazandı. 19 yaşındaki Arif Kocaman'ın performansı damla vurdu. Çağdaş Atan tarih kısıtlı kadrosuyla ve aldığı transfer yasağı cezasına rağmen takımını toparlayan Çağdaş Atan, başında son 4 maçtan 3 galibiyet alarak büyük alkış topladı. 19 yaşındaki Arif Kocaman gündem oldu. Stoper pozisyonunda 19 yaşındaki Arif Kocaman'a şans veren Çağdaşatan, Atan, maç öncesi herkesi şaşırtmıştı. Arif Kocaman'ın gösterdiği performansın ardından maç sonunda genç oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Arif Kocaman, Kayseri Spor'a hizmet etmek ve başarılar kazanmak istiyorum. Sonrasında Avrupa hedefim tabii ki var ama doğru bir planlama yapmak istiyorum. Daha çok İtalya'da forma giymek istiyorum ama Premier Lig'de de tabi ki oynamak çok isterim. Arif Kocaman kimdir? 2013 stoper oyuncusu Arif Kocaman, Türk futbolcudur. Kayseri Spor'da forma giymektedir. Futbol hayatına Sakaryaspor altyapısında başlayan genç oyuncu 14 Ocak 2022 tarihinde 42.000 Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olmuştu. Sol bek mevkisinde de forma giyebilen Arif Kocaman 1,86 boyuyla dikkat çekiyor. Türkiye U21 formasını bir kez giyme başarısı gösteren Arif Kocaman sol ayağını kullanıyor. Bunlar ilgili çekebilir. Allah im bırak ve diğer haberimize geçiyoruz. Ben bir gün çamlar yaşandığı sahibinin yaptığı kardan köpeği kıskanınca olanlar kardan köpeği kıskanınca saldırmaya çalıştı. Karabük'ün eski pazar içerisinde kangal cins köpek sahibinin kıskandırmak için yapıp sevdiği kardan köpeğe saldırmaya çalıştı. Onlar cep telefonu an beyan yaptı. Yandan, senin yaptığı kardan köpeği kıskanınca saldırmaya çalıştı. 2 Şubat 2023-1737 son günceleri Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Kangal cinsi köpeği sahibinin kıskandırmak için yapıp sevdiği kardan köpeğe almıştı. O anlar C kamerasıyla görüntülendi. Takip et. Bir kişi kangal cinsi köpeği ve çocuğuyla birlikte beyaz örtüye dönen ormanda gezintiye çıktı. Bir süre sonra kişi köpeğini kıskandırmak için yaptığı kardayı istemeye başladı. Sahibini kıskanan köpek, kardan köpeğe saldırmaya çalıştı. Köpek, patisiyle dokunduğu kardan köpeği başına ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bunlar ilgini çekebilir. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu ülkelere uyardığı tehdit gibi bir açıklama geldi. Savaş farklılık. Rusya Devlet Başkanı Putin o, o ülkelere böyle uyardı. Teklif gibi açıklama modern savaş partilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya ve Avrupa ülkelerine sert sözlerle yüklendi. Ukrayna'ya göndermesi planlanan Alman üretimi tanklarla ilgili konuşan Putin, Almanya yönelik olarak ne olmaz ama doğru yine gövdesinde hiç bulunan Avrupa tanklarıyla tehdit ediyoruz Rusya. Putin ayrıca Avrupa ülkelerine seslenerek Rusya ile modern bir savaşınlar için tamamen farklı olacağını anlamıyorlar ifadelerini kullanırız. Rusya Devlet Başkanı Putin ülkeleri böyle uyardı. Dedik gibi açıklama modern savaş farklı olur. 2 Şubat 2023-1952 son güncelleme 2 Şubat 2023-2016. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya ve Avrupa ülkelerine sert sözlerle yıklendi. Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Alman üretimi tanklarla ilgili konuşan Putin, olarak, inanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman meyopat tanklarıyla tehdit ediliyoruz, dedi. Putin ayrıca, Avrupa ülkelerine seslenerek, Rusya ile modern bir savaşın olan için ifadelerini kullandı. Takip et. Rusya... Devlet Başkanı Vladimir Putin, saygın maalesef Kızıl Ordu'ya yenilmesinin 80. yılı dolayısıyla Volgokraç çevrindeki etkinlikler çerçevesinde yapılan konser öncesinde konuştu. Yeni seferinde 351. Tam 80 yıl önce eski adıyla Stanirad'da uzun ve çetin savaşın sona erdiğini belirten Putin, bu savaşın sonucunun sadece Rusya'daki büyük vatanseverlik savaşı değil tüm 2. Dünya Savaşı'nın sonucunu belirlediğini anlattı. Karim Muharebesinin tarihe bir dönüm noktası olarak geçtiğine dikkat çeken Putin ve açtı. Nazi Almanya'sının silahlı kuvvetleri en büyük kurşununun ve uygularının yenilmesiyle birlikte Nazi Almanya'sının Avrupa'da koalisyonun iradesinin yenildiğini söyledi. Dünya liderlerine seslenirken Putin öhdf iddiası. Kolektif batının saldırganlığını tekrar tekrar püskürtmek zorunda kalıyoruz. Nazizmi yenen şeyin anavatan ve hakikat uğruna sonuna kadar giden çok uluslu halkının karakteri olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi ne yazık ki, Nazizm bir modern, modern tezahüründe yine ülkemizin güvenliğine doğrudan tehditler yarattığını görüyoruz. Kolektif Batının saldırganlığını tekrar tekrar dövüştmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle, ülkesinde haç bulunan Alman ve Obaçtanları tehdit edebiliyoruz." Yine Ukrayna topraklarında Rusya ile Hitler'i takip edenlerin eliyle, banderacıların eliyle savaşacaklar. Tatil için Türkiye'yi seçmişti. Putin'den o isme şaşırtan Azar. Rusya ile modern savaş onlar için tamamen farklı olur. Batılı seçkinlerin Rusya'ya karşı propagandaya rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa'da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde birçok dostları olduğuna işaret eden Putin, şunları kaydetti. An. Ancak Almanya dahil Avrupa ülkeleri, Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyor. sırlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı. Anadolu Ajansı Herkese selam. Artık tedir haberimizle geçiyoruz. Altyazı bir peksan martisans de olan sürenin son daha okumak istiyorsanız harici bir parı kameran o gelemedi yere bak<td>d</td>dığı yere BJS daha uzun ve daha ülke uyan ile yakşanmaz de sonuç